Kim çekmek ister bir sonraki soruyu? Ben. Burak. Hı. Hadi bakalım. Burada öncekini şeye koymadık. Burak yedi onu. <gülüyor> <gülüyor> tamam bu benlik bir soru. Zeki insan var mıdır? Varsa zeki mi doğar yoksa sonradan mı zeki olur? Zeki insan vardır. Nokta. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Kapatıyorum>. Cevabımız hazır. <gülüyor> Ama zeka doğduktan iki yaşa kadar da gelişebilen bir şey böyle nöronların birbirle yaptığı bağlantı. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorum? Sinan Hoca derste anlatmıştı bunu. Ama da Sinan ama... Hoca nöroplastisite diye bir şeyden de bahsetmişti. Evet. Yani Ve ömür boyu devam ediyor. Ömür boyu ediyorum. da devam eden bir ama şey. Ama bunun şeyden bahsettim. İlk e, 6 yıllık bir tane e, fotoğraflar vardı böyle işte 2 yaşa kadar, 2-4, ondan sonra 12. yaşa kadar böyle gittikçe mesela şey hani bebeklerde ilk başta çok fazla bağlantı yok, sonra birdenbire çok fazla bağlantı oluyor Sanırım sinaptik budama deniyordu. Evet ama o şey e, ilerleyen zamanlarda oluyor. Aynen. Ondan Hemen, sonra işaretı kullanmadıklarını yaşında. böyle eliyor falan. Ama onlar... Vay arkadaş dersi dinlemişler ya, baya baya yani, çözünürlük, çözünürlük Aferin, aferin, evet, evet. Bunlar yeni öğrendiği şeyler. Biz zekadan bahsediyoruz. Bence zeka bununla alakalı ya. Yani Zekanı bir şey olmalı. IQ var, EQ var benim bildiğim. Yani IQ mu yoksa EQ dediğimiz duygusal zeka mı? Bence duygusal zeka daha sonradan kazanılabilen bir şey. Benensel, yani ondan sonra sosyal zeka, sanatsal zeka diye böyle ayrılıyor. O Gartner'in çoklu zeka kuramından Aynen. bahsediyorsun değil mi? Evet. Bir de mesela üçte analitik zeka, kristalize zeka işte ondan sonra e, pratik zeka diye yanlış bilmiyorsam üç tane de farklı evet. zeka kavramından söz ediyoruz. Mesela şey, Sheldon Cooper, Big Bang Teori izlediniz mi? mi? Hayır, evet, birazcık. Sonra. Mesela Sheldon Cooper çok zeki birisi değil mi? Evet. Ama mesela e, öyle bir zekaya sahip olmak ister miydin? Onun kadar yani öyle bir ya. zekaya sahip olmak ister miydim? Mesela zeka doğuştan mı geliyor? Onunki doğuştan geliyor sanırım. Zeka doğuştan gelmiyorsa sonradan nasıl zeki olabiliriz? Yani öyle bir şey var mı? Tecrübeden söz ediyordur belki yani sonradan gelişen. Mesela Sami Hoca çok zeki birisi. Bak hala zeka nedir diye soran olmadı. Kıracağım notunuzu. Evet. Ama hep zekasını neye atfediyor? Tecrübesini atfediyor. Hatta hep diyor ya, benim 50 yaşında bir 50 yıllık tecrübem olduğunu unutmayın diyor ya. <gülüyor> <gülüyor> ya bence şöyle, ilk başta bir, bize verilen bir şey var. Hani bomboş gelmiyoruz ama üstüne ne kadar koyduğumuz veyahut da e, onu azaltabilirsin yani. Belki çok zeki doğarsın gerçekten ama onunla hiçbir şey yapmazsın. O zaman kullanmaya kullanmaya işte gider o bağlantılar. Ama doğuştan gelen bir şey ya mesela, körelir mi? Zeka evet. kullanmadıkça körelecek bir şey mi? Dil gibi mi yani? Bence kölelir. Boş dursun evde mesela, hiçbir şey yapmasın hayatı boyunca. Hayır bence kölelir yani çok zeki de olsa yani zeki zeki dediğim ortalamanın üstünde ya da ortalama bir zekaya sahip de olsa bunu bir şeylerle birleştirmediği zaman e, çok da bir anlamı kalmaz aslında. Zeka dediğimiz şeyin toplumumuzda belki ya bu çocuk zeki, okey de ne yapıyor? Yani hiçbir yani şey, şey yapmıyorsa zeka o zekanın hiçbir faydası yok. Yani kullanıldığı zaman mı değerli oluyor? Kesinlikle evet, yani bence. bir yeteneği varsa onla birleştirdiyse Belki o zaman ortaya çıkacaktır. Mesela e, dünyanın en iyi cerrahlarından bazılarının beynini incelemişler yani nörolojik olarak. O kişilerde psikopat geni keşfetmişler. Yani bilmiyorum ne kadar doğru yanlış ama mesela o... Serbest kursu istediğiniz kadar sallayabilirsiniz. Evet, o zaman <gülüyor> sıkıntı yok. Eyvah eyvah çok açık çekmeyordu bunu sallama izni aldığıma göre. Mesela o e, kişilerde psikopat geni var. Ama çok da başarılı cerrahlar olmuşlar. Çevresel şartlara göre de kişinin zekası gelişip faydalı bir hale evrilebiliyor. Burada genetik bir Bak, takım bir şey şeylerden... Diyorum. Adam aşırı zeki. Niye? Psikopat olduğunu önceden seziyor. Diyor ki ben adam kesemem. Yani başım belaya girer. Legal olarak kesmek için adam cerrah olmuş. Yani... Ben başka bir şey sormak istiyorum. Bir psikopatın psikopat olduğunu, çok zeki bir psikopat olduğunu nasıl anlarsın? Psikopat zaten zeki değilse çabuk yakalanır. Yani evet zekisi anlayamayız. Yakalanmaz. Yani psikopatın da zekisi makbul demek ki. <gülüyor> <gülüyor> evet. Peki bununla bağlantı olarak benim aklıma şöyle bir soru geldi. Diyelim ki çocuk doğdu. Farazi olarak söylüyorum. 160 IQ ile doğdu. Annesi babası seyahat ederken çocuğu kaybetti. Ve çocuğu da orangutanlar büyüttü. Hani bu vahşi çocuklar sendrom şey var ya fenomeni. 160 IQ'ya sahip bir çocuğu orangutanlar büyütünce, mesela ateşi yakabilir mi veya uçak icat edebilir mi? Ya ya işte bak, soru bak, edemez hocam. Çünkü bu uçak icat etmek için, ateş yakmak için bile e, sahip olduğumuz kültüre ihtiyacımız var. Birikimli bir şeye ihtiyacımız var. Mesela uçak yapabilme bilgisine sahip olabilmemiz için Bizden önce binlerce insanın uçak yapmayı denemiş olması gerekiyor ki biz kısa ömrümüzle o e, eksik kalan noktayı doldurabilecek bilgiyi üretebilelim. Uçaktan vazgeçtim canım. Orangutanlar arasında yaşayan 160 IQ'lü bir bebek nasıl olabilir? Ne yapabilir en fazla? Orangutanlar gibi yaşar herhalde. Hatta onlar gibi de yaşayamaz. Çünkü tüyleri yok. Yani üstüne bir şey giymesi lazım. Soğuktan etkilenir. işte, güneşten fazla yanar. Kendine yani büyük ihtimal soru şu gibi. E, büyüdükçe işte o üstüne bir şey giyme ihtiyacını hissedip o zeka ile onu üretebilir mi mesela? Bence üretemez. Çünkü kaç görmedi. Yaşına, dil bilmiyor, kültür bilmiyor. Dışarıda bunu... Bunun ihtiyacını hissetmeyecek de orangutanlarla yaşıyor. Yani karnını doyurmanın derdine düşecektir. Aynen. Aslandan kaçmanın derdine düşecektir. Şöyle parsel. bir şey olabilir mi? Mesela orangutan popülasyonun en zeki orangutanı olabilir mi? Olabilir. Olabilir. Hayır. En zeki oranlıktan en fazla ne yapabilir? Ben bir videoda izlemişim. Çiftleşebilir. <gülüyor> Hayır, Sen ben bir videoda izlemiştim ama. Hiçbir türlü zeki olmaya gerek fazla yapalım. 160 IQ ile en fazla ne yapabiliyorsa çiftleşebiliyorum. Evet, sonuç cümlesi alalım. Ya belki de dışlanacak çünkü şey, dışlanmadan önce bunu eklemek... Son Son cümleyi söylemek istiyorum, son cümle gelmeden. Yani mesela orangutanlarda işte, Aybun'a doğduğunda onu atıyorlarmış şey istemiyorlarmış. Belki öyle bir şey olacak çünkü çok farklı gözükecek bu bebek. Yani direkt timsahlara falan. Ama Sami Hoca kabul edilirse evet, eğer evet, orangutan var yani. ıı, çünkü öyle de, ka evet, evet. sürüsünde kabul görürse tamam. büyürse nasıl bir orangutan son, olur? Son, son şeyimiz ee, cevabımız ne? Soruyu bir daha okuyun ve evet. mutabık kaldığınız bir cevap varsa onu alalım. Zeki insan var mıdır? Varsa zeki mi doğar yoksa sonradan mı zeki olur? Zeki insan vardır. Doğru. Evet. <gülüyor> <gülüyor> zeka sonradan da biraz etkilenir. Yani evet. çevresel faktörler kişinin zekasını daha etkin kullanabilmesi için kesinlikle. Önemli bir faktör, faktör olarak doğru. değerlendiriyoruz. Ama yani. baştan da belli bir Tabii ortalama belli bir şey var yani. Evet, belli bir yani genetik var. faktörler de burada önemli. Evet. Genetik olarak belli bir zeka seviyesine Sahip olmak gerek. Ortak cevabımız mı? Evet. evet. evet. Son kararımız mı? <gülüyor> Son. <Yes. gülüyor> Be, bence güzel gittiler. Ee, tabii zeka nedir sorusu sorulmadığı için yine böyle şeyler biraz havada kaldı ama bundan birkaç bölüm önce soruyorum da yayınladığımız zeka nedir videosunda bakın orada detayları en azından bizim tarafa matuf tarifini yapmaya çalışmıştım ama problem çözebilme becerisi demek. Problemden haberi olmayan zaten o problemi çözmeye çalışamaz. Dolayısıyla bir kültür ortamı lazım, bir yetişme ortamı lazım. Ve bizim zekamız anne karnından başlayarak özellikle 4-6 yaşlarına kadar zemini oluşan ve gelişen bir şey. Orada geliştiriyoruz. Ve o dönem bizim aslında IQ'muzun tabanı. Ama zekanın tanımını yaptığın zaman şunu göreceksiniz. Onlarca yüzlerce farklı zeka tipi var. Okulda ölçtüğümüz o IQ denen zeka... Hani zurna'nın son deliği, olsa da olur olmasa da olur. sosyali var, doğalı var, işte burada bahsettikleri arkadaşların diğer zeka tipleri var. Her insan kendince süper zeki ama doğru kombinasyonda sorunla karşılaşırsa ne kadar zeki olduğunu göreceğiz. O yüzden hayatı deneyimlemek zekamızın ne kadar olduğunu görmek için en iyi yöntem. Hiçbir test bunu o kadar güzel ölçmeyecek. Bir şey daha dikkatimi çekti bu arada. Bu arkadaşlar bak ne güzel oturdular, gencecik çocuklar neler konuşuyorlar. Haftada bir böyle yaptığınızı düşünseniz, Üniversite öğrencileri böyle torbadan çekip mevzular üzerine böyle bir iki saat konuşsalar acaba halleri nice olurdu diye aklıma geldi. Ki biz bunu zamanında yapardık. Bu çok fazla göremiyorum. Böyle sabahlara kadar balkonda kuantum fiziğinin sırlarını çözmeye falan çalışıyorum. Saçma sapan konuşurduk ama o saçma sapan konuşmalar sayesinde yıllar içinde bazı meraklarımız uyandı. Öğrenme isteğimiz arttı. Bence bizim gençlerin burada yaptığı şey ilginç bir model olabilir. Yani soruları doğru cevaplayıp cevaplamak önemli değil de. Böyle hayatımıza acaba oturumlar katsak mı? Azıcık böyle enteresan mevzular üzerine eğlenceli sohbetler denesek mi? Valla bence güzel olabilir. İyi yapmışlar. O zaman Ferhat'cığım... Sinan, Sinan Hoca'da Kenan Işık havası yoktu sana. <gülüyor> Ferhat'cığım son soruyu da senden alalım istersen. Tamam hocam. Beyin travma etkisinde bırakan durumlardan bizi koruma amaçlı önlem alıyor mu? Bence bu... Sinoncu'nun sorusu bayağı. Evet. Gayet de iyi yorum yapılabilir. Bana gelsin diye bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani bu soru bile travma yaratıyor. Evet. <gülüyor> Herkes sessizliğe duruyor. Beyin travma etkisinde bırakan durumlardan bizi koruma amaçlı önlem alıyor mu? Ben e, Kafatasının oluşması zaten bununla bağlantılı değil mi beyni korumak amaçlı hani böyle mi öyle ben buna kafalı, psikolojik bakmıştım yani, yani şey Zeynep aslında çok önemli bir noktadan başladı işin biyolojik kısmından başladı yani vücudumuzun herhangi bir organından daha çok koruma e, full yani şeyine çevreli. sahip bir organ kapatasını yine her zaman olduğu gibi ne sormamız lazım travma ne fiziksel travma mı duygusal travma mı tarihsel travma mı onu galiba bir tarif etmek lazım ama bakalım iyi girdi. Evrimleşmesinde büyük rol oynuyor o zaman dışarıdan gelen tehlikeleri korumak amacıyla Fiziksel daha fazla. Fiziksel travmalardan evet. korunmak için bir kere vücudumuz böyle bir e, yani evrim böyle bir e, koruma mekanizması üretmiş. O zaman psikolojik olarak da bizi travmalardan koruyacak beynimiz bir Ben bir yerde şunu okumuştum sahip. inşallah doğrudur. Bir insan çok fazla alkol tükettiği zaman hani alkol koması insanı öldürür. İşte beyin şalteri indiriyor, bayılıyorsun, sızıyorsun falan ama alkol komasından ölen ama insanlar ha bu arada. Beyin niye şalteri kapatmıyor? Ya hiç şöyle bir şey hatırlıyor musunuz çocukluğunuza dair? Hani bir şey yapmışsınız. Ya çocukuk olmasına gerek yok. Hani gençlik daha genç olduğumuz yıllar hala gençiz. Şey, bir bir şeyden dolayı biri size çok ciddi kızıyor ama nedenini mesela hatırlayamıyorsunuz. Aa, Aslında direkt... bir noktada şey yani beyin o, o olay demek ki o kadar travmatik o kadar seni inciten bir şey ki beyin onu direkt, direkt hani onu böyle yani. şey duvar yapıyor ya da bir sandığın içine koyuyor onu ve sen onu artık hatırlayamıyorsun bile neyin seni bu denli incittiğini üzdüğünü, zarar verdiğini mesela travma sonrası stres bozukluklarında e, kişinin o travmatik anı unutması oldukça rastlanan bir semptom olarak da görülüyor mesela ben acaba de onun... semptom mudur yoksa mekanizma. sorduğu gibi koruma mekanizması mı? Bence işte o koruma mekanizması oluyor. Şöyle hani hatta birinin sana kızdığını bile yani hatırlamıyorsun. Yani çok büyük şeyler yaşayan insanlar yani hiç hatırlamayabiliyor olayı. Yani tamamen hani... Hatırlamaması o olayın etkisinin geçtiği anlamına mı geliyor peki? Şöyle ileride... Benim bildiğim kadarıyla ileride mesela bununla ilgili sıkıntı yaşayabiliyor. Farklı olaylardan mesela atıyorum bir yerde yani ilişkilerde falan dikiş tutturamıyor. Bunun aslında eskiden yaşadığı ama hiç hatırlamadığı bir travmayla bağlantısı olabiliyor. Aslında bir yerde işte koruma mekanizması olarak bunu yapıyor. Ama bir yerde de o sonuçta senin bir yaşanmışlığın olduğu için de bir yerden patlak veriyor yani. Onu işte sonra sen çözümlersen... Bir şey sorabilir miyim? Da mesela... E Çocukken yaklaştığımız, ateşe yaklaştığımız zaman elimiz yanınca bir daha ona yaklaşmıyoruz değil mi? Bu e, beynimizin bizi korumak için geliştirdiği bir savunma mekanizması değil midir? Hem savunma koruması. mekanizması bence hem de hayatta kalmak için en önemli etken yani. Sonuçta e, bir travma yaşıyorsun, yaz, kayıp, işte bir zarar fiziksel ya da ruhsal e, ve çocuklukta fiziksel zararların daha çok olduğu Mesela hiç unutmuyorum ısırgan otu var köyde, yolun kenarında. Bisiklet sürmeyi öğrenmem lazım. Babam artık kızıyor bana. Bisikletin başında geçtim ben ısırga notlarının o kadar dalayabileceğini bilmiyorum. İçine yuvarlandım bildiğin. hani Daha sonra ben bisiklete binemedim. Hani çünkü düşersem, yani keşke dizim parçalansaydı da hani o ısırga her yerim mahvolmuştu. Sürekli kaşınıyorum yani hani e, o yüzden Beyninde dedi ki sen bisiklete hiç <gülüyor> <gülüyor> geçmiş sevda sevdada. Bence güzel bir örnek. Yani bir noktada yani. aslında hayatta kalmak için travmalara ihtiyacımız var. Tabii. O travmalar olmasa her şeyi yeniden deneriz. Mesela bizim canımızı çok yakan narsist bir tanıdığımız var diyelim. Ondan sonra o kişiyle bir şekilde ilişkimizi koparttık. Yani travmatik bir süreç yaşadık. Ama o travmanın bizde bir etkisi kalması, bizde uyarıcı bir mekanizması kalması yine hayatımızın bir döneminde o tip insanlarla bir araya gelebiliriz. Yine bu sefer de aynı şekilde yaşadığımız o zaman kaybını tekrardan yaşayabiliriz. Aynı acıları tekrardan yaşayabiliriz. Azı Bazı onu... insanlar var ama öyle. Mesela diyelim bir yerde bence orada şey devreye giriyor. Yani ders alma hani gerçekten orada çözümleyebildin mi sen oradaki sıkıntıyı? Eğer çözümleyemezsen yine hayatında o, o tarz bir insan yine karşına çıkıyor seni öğrenene kadar. Yani öyle bir boyutu da var. Çözümleyebildiğimiz zaman... Ona travma dememiz gerekli mi yoksa sadece çözümleyemediğimizde mi travma diyoruz? Bence çözümleyemediğimizde travma diyoruz. Çünkü diğer türlü tecrübe oluyor, deneyim evet. oluyor gibi. An yani tecrübeler de travmatik olabiliyor. Evet ama e... iyi kaptırdılar yalnız ha. Bak iki psikoloji, bir dir bilim, bir tane de sosyolog adayı Oo, o yardırdılar gidiyorlar vallahi tebrik ediyorum. Evet, Çözümler yani sana artı olarak geri dönmüş oluyor. Evet. Eğer e, olan olgunlukla olursun. çıkarsan. Evet. Ders çıkartmış oluyorsun. En azından o. Ya tamam. da öyle Malaret bakmak şey daha ayrılıyor. çok içimizi rahatlatıyor. Evet. O da olabilir. Bu da bir savunma mekanizması olabilir. Hani buna tecrübe diyelim. <gülüyor> <gülüyor> buna tecrübe diyelim, olumlu bir şeyler kaptır diyelim. O zaman işte rahata ereriz. Bu da bir şey olabilir. Kendini yani toplamda e, 4 kişilik suvari ekibi Bu sorunun cevabı olarak ortak, mutabık kaldığınız cevap ne? Travma e, travma durumlarında beyin bizi koruyacak bir şeyler yapıyor mu yapmıyor mu yapıyor yapıyor yapıyor e yapmaz yani yapsa travma olmaz belki. yaptığı için belki travma oluyor değil mi ortak cevabımız nedir beyin bizi travmalardan koruyor önlem olarak savunma mekanizması ama bazen de koruyamıyor da olabilir belli ölçüde koruyor bir yere kadar çalışıyor. Beynin Beynin çalışıyor. Bize rağmen korumaya çalışıyor e, bence ama, bu çok. o kadar şey varlıklarız ki lanet bir yerde vazgeçiyor artık diyor sen sürün yeter diyor. Benden bu kadar. E, bir şey oldu burada oy birliği çıkmadı burada gördüğüm kadarıyla. Hocam aslında hepimiz şöyle düşünüyoruz. Tramvalardan beynimiz bizi korumaya çalışıyor hem de çok büyük bir çaba sarf ederek korumaya çalışıyor. Hatta evrim bize o kadar büyük bir hediye vermiş ki beynimizi korumak için yani beynimizdeki duyguları korumak için bir kafa vermiş. Ama biz bazen yine de bazı deneyimleri deneye, denemek istiyoruz ve beynimiz bir daha onu yapmayalım diye bize travma yaşıyor. Aslında travma da bir çeşit koruma mekanizması. Bir daha onu elimizi İyi, i̇yi bayağı rahatladılar kılıçtıkça açıldılar falan ama gene tabii travma ne diye sormadıkları için biraz böyle kısır döngüde kaldır. Travma zaten iyileşmeyen yaranın adı. Problem bu. Yara demek travma. Yani iyileştiremediğimiz şey bizde yara olarak kalıyor. Yazık gariban uğraşıyor. Bazı mekanizmaları var ama özellikle modern hayattaki mevzuya hazır değil ki bu kadar kalabalık, bu kadar yalnız, bu kadar dengesiz bir hayatta birçok şey bizde iyileşmemiş yara bırakabiliyor. Ve çoğu zaman ha eski dönemlerde milyonlarca yıl önceden getirdiği o... Koruma devreleri bu dünyada maalesef çaresiz kalıyor. Çok fazla işe yaramıyor. Biraz dramımız bu. Ama bence mesela çevresinde de gayet güzel dönüyorlar. Bir de travma nedir diye şöyle bir hani sözlüğü açıp baksak. Değil mi? Bir de baksak mesela işler çok hızlı gidecek. Fakat bence valla gidiş yolundan on üzerinden 8 verdim. Yani o 2 puan şey. Daha iyi olurdan dolayı 2 puan kırdım. Yani iyi gidiyor. Sürmememiz için. ...yaklaşmamamız gerektiğini söyleyen bir uyarı aslında. Yani anladığım kadarıyla ki zor anladım. <gülüyor> zor <gülüyor> anladım. Biraz şey oldu... ...farklı sesler, muhalif sesler çıktı. Beyin travmadan korumak için... ...önlemleri var ama her zaman işe yaramıyor. Evet. evet. Ya da her zaman yeterli olamıyor. Ya da her zaman yeterli olamıyor. Gücü yetmiyor. <gülüyor> <gülüyor> yani burada şöyle bir şey var... ...karikatür ortaya çıkıyor. Sanki beyin ve geri kalanı ayrı ayrı e, parçalarmış da... Hani ...biri diğerine muhalif çalışıyormuş gibi. Beyin travmadan korumaya çalışıyor ama... ...işte koruyamıyor. Koruyamadığı için ortada başka bir şey çıkıyor gibi. Böyle bir karikatür çıkıyor. Ama cevabını en Kabul azından... Kabul ediyorum yani. <gülüyor> Ortak, e, mutabık kalınan cevap... ...evet ama bir yere kadar. Peki son olarak programı kapatırken... ...bu ilk çekimimizde... Ne hissettiniz? Size ne hissettirdi bu yaptığınız iş? Bak, burası çok önemli. Bir daha gelsiniz, bir daha yapar mısınız? Nasıl oldu? Sizce nasıl oldu? Bir dakika, bir dakika. Bunu son soruya uyarlayabilir miyiz? Bu da mesela travma denebilir mi? Mesela Burak burada <gülüyor> çok heyecanlandı. Ben de çok heyecanlandım. Evet. ve şey. Hepimiz heyecanlandığımız heyecanlan. halde soruları tam doğru düzgün cevaplayamadığımız halde tekrar tekrar yapmak istiyoruz. Ama mesela burada ama bizim canımızı yakan bir şey olmadı. Hatta hoş da bir deneyim yaşadık. Hep daha beraber. dayak yemedik, daha hali işlenmedik arkadaşlar. <gülüyor> <Bir> <gülüyor> o Peki hisleriniz nasıldı? Ben şeyi sordum. Ben ilk sorudan sonra daha çok rahatladım mesela. Eğlendiniz mi? Evet. Ben çok eğlendim. Ben yani ortak yerler oldu, mutabık olamadığımız yerler oldu. Ama eninde sonunda şunu gördük. Zaten bizim amacımız bu. Ee, her kafadan bir ses çıksın. Herkes kendine istediğini veya kendine doğru olanı alsın. Biz eğlenelim. Sorular gelsin gitsin. Bu kadar zor olmasın sorular. Yok bence bir daha sorular kine. daha zor olmasında fayda var. Sınav zor diyorsun. E, zor olacak ki sınav olsun demiş. Dumanlar çıkar. Bence daha çok mutfak ve kapağını muhabbeti yapmamız lazım. Çünkü yetişemeyeceğiz sorulara. Açık beyinde... Süvarilerle yaptığımız genel sohbetler bu tür e, temalı, odak konulu sohbetlerde bir mottomuz var. E, diyorduk ki kendi aramızda, insanlardan ve olaylardan ilham alırız, biz sadece fikirleri tartışırız. Ben kendi adıma bu çekimde, ilk çekimimizde sanki bunu e, iyi uyguladık. İnsanlardan, olaylardan ilham aldık ama sadece fikirler konuşuldu. E, o yüzden ben kendi adıma size teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Evet, valla ben çok beğendim. Ee, henüz daha yol var, gidecek yol var. Ama e, çok şükür ki hani Sinan Canan e, yeterince yaşlanıp sesi soluğu çıkmadığında artık sorulara çok daha iyi cevaplar verebilecek bir ekip arka planda ufak ufak hazırlanıyor gibi. Hepsi ileride böyle bir şey yapmak ister mi bilmiyorum ama bence zevk almışlar. Bu işin tadı bir kere alınca bırakılmıyor. İnşallah daha zor sorulara, daha karmaşık konulara çok daha aydınlatıcı yollar gösterebilen insanları açık beynin güzel cici koruma kalkanlı ortamında hep beraber yetişirken izleyeceğiz. Ve bunu da mümkün olduğunca sizlerle beraber kamera karşısında yapmak istiyoruz. Keşke bütün soru yorumlar böyle olsa, keşke bütün olay empatik bir bazda gitse diyesim geldi. Hepinizin ağzına sağlık, hepinizin yerine sağlık. Tabii Kral Sami'ye özellikle buradan sevgiler gönderiyorum. Sizde. Beğendiyseniz aşağıda yorumlara yazmayı unutmayın. Burada eleştirdiğiniz yer varsa giydirin, linç edebilirsiniz. Problem yok. Arkadaşlar onu bekliyorlar zaten diyorsunuz. Bir yazım bakalım aşağı neler oluyor. Tabii ki yani kanala abonesinizdir ama hani odura değilseniz oğlum bir de zile basın. Hani YouTube'un böyle farzları bunlar. Görüşmek üzere.